Satürn dedik. Satürn. Bu Satürn 8. evde ne anlama gelir? Evet bu haftanın konusu Satürn 8. evde hayatınızı nasıl etkileyebilir? Gelin bugün bunu hep beraber birlikte inceleyelim. Değerli arkadaşlar ben astrolog Arif Aydın. Bugün Satürn'ün 8. evde hayatımıza ne gibi etkileri olur size birazcık ben bunlardan bahsedeceğim. Bugün ele alacağımız konu gerçekten Satürn'ün en çok kriz yaratabileceği insan hayatını en çok etkileyebileceği alanlardan bir tanesi. Bir önceki programda 7. evden bahsetmiştik. 7. evle alakalı aslında birden fazla video yapmak istiyorum. Ama bizim burada... Anlattığımız şey aslında bir çeşitli astroloji dersi değil de daha çok böyle astroloji sohbeti şeklinde değerli arkadaşlar. Bundan dolayı da bizim zaten yaptığımız astroloji eğitimleri var. Belli bir disiplin, belli bir sistemle orada sizlere anlatıyoruz. Eğer astroloji derslerimize katılmak isterseniz yeni bir ders başlayacak Aralık ayı içerisinde. Bu derse katılmak isterseniz benimle temasa geçebilirsiniz. Bunun haricinde de astroloji danışmanlığı almak isterseniz, kendi haritanızda, hayatınızda sizi zorlayan alanlar ve bu alanların içinden nasıl çıkma, çıkacaksınız ya da bu alanlarda belli bir idrak ve farkındalık yaşamak istiyorsanız bunun için de danışmanlık almanız gerekiyor. Yine bunun için de beni arayabilirsiniz. Bu arada yaptığım videolarla alakalı arkadaşlar alta yorum yapabilirsiniz sorularınız olabilir. Tabi bu soruların bazıları böyle doğum haritası okuma ya da bir danışmanlık niteliğinde olmayacak. Basit sorular olduğu zaman ben onları elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ve videolarımı beğendiğiniz için paylaşım yaptığınız için şimdiden teşekkür ederim. Sizin bu videoları paylaşım yapmanız benim için çok önem arz ediyor. Şöyle ki siz bu videoları beğendiğiniz zaman, paylaştığınız zaman benim egom tatmin olması açısından ziyade sizin gibi bu konulara meraklı eden insanlar ve kendi hayatlarına fayda sağlayabilecek bilgilere erişilebilecek insanlar oluyor. Ve siz de aslında o insanlara bu videoları paylaşarak bir iyilik yapmış oluyorsunuz değerli arkadaşlar. Evet. Geldik Satürn'ün 8. evdeki etkilerine. Evet. Arkadaşlar. Satürn'ün ne olduğunu az çok biliyorsunuz. Hayatımızda bizi kısıtlayan alanlarda. Sekizinci ev ise arkadaşlar neydi? Birincisi cinsellik evi. Orası Akrep Burcu'nun doğal evidir. Sekizinci ev. İkincisi miraslar, nafakalar. Sonra e, yine eşten gelirler, partnerden gelirler, sigorta gelirleri. Aynı zamanda ölüm evi, ölümle alakalıdır. Biliyorsunuz akrep burcu neyi ifade ediyordu? Ölmeyi ifade ediyor. Ölümü mü ifade ediyordu? Ölüp tekrar dirilmeyi hatta hani egonun ölmesi şeklinde bir anlamı daha vardı. Dolayısıyla da 8. ev ölüm evidir aynı zamanda. Yine ülkeler coğrafyasında mortalite tabloları denilen bir kavram vardır. Mortalite nedir hocam? Mort'tan geliyor. Mort neydi? Ölü yine. Mor Morkta Morka kim gidiyor? Ölüler gidiyor. Pek sevimli değil biliyorum bu konu biraz ama öyle. Ülkelerin ölüm oranları vardır arkadaşlar. Ee, mesela işte Türkiye'de ortalama ömür e, 80 olarak hesaplanıyor. Ölüm tabloları var ülkelerde çıkartılıyor. Ve mesela Türkiye'de bireysel emeklilik sisteminde işte 10 yıl 56 yaş şartı vardır. 56 yaşınızı doldurduğunuz zaman... E, sen nereden biliyorsun hocam bunları diyeceksin. Ben eskiden e, bu, Türkiye'deki en büyük bireysel emeklilik şirketlerinde yönetici olarak çalıştım. E, onu size söyleyeyim. İşte 10 yıl 56 yaş şartı vardır. 56 yaşınıza geldiğinizde e, yani para yatırıyorsunuz ve emekli olmak istediğinizde size soru soruyorlar. Ömür boyu maaş mı almak istersiniz yoksa 10 yıl süreli maaş almak mı istersiniz? İşte 10 yıl maaş almak isterseniz diyelim ki ayda 2000 lira bağlanacaksa Ömür boyu maaş almak isterseniz de 500 lira maaş bağlanıyor. Çünkü o zaman sizin ölüm tarihinizi 99 yaşınıza kadar falan belirliyorlar. 100 yaşınıza kadar belirliyorlar. Dolayısıyla da para daha çok bölünüyor. Bunun böyle olduğu için de devletteki bu konuyla alakalı birimler bunu böyle yapmayacaksınız demişler. İşte 80'e göre hesaplayacaksınız demişler. Bunlar artık şimdi değil. Bunlar çok eski mevzular. Çünkü yeni yenilerde bunların kanunları, kuralları falan da değişmiş de olabilir. Ama ben size olayı anlatmak için söylüyorum. Ve ne oluyor o zaman da bireysel emekli şirketlerin o dönemde işlerine gelmiyor ve çünkü diyorlar ki Türkiye'de ortalama ömür 80 ya da işte 80-90 buralara, buralara kadar yaşanıyor. İşte biz bu yaşı 75 alamayız, 70 alamayız gibi böyle bir çıkış yapmışlar. O yüzden de bu bireysel emeklilikten mesela emeklilik geldiğinde de ne olacak? Size ömür boyu maaş değil de işte şeye bağlamaya çalışıyorlar. Yani daha kısa süreli bir maaşa bağlamaya çalışıyorlar. Böyle olduğu zaman erken öldüğünüzde siz miras bırakıyorsunuz kalan parayı. Diğer türlü de eğer 90 yaşından, 100 yaşından 120 yaşına kadar yaşarsanız siz karlı oluyorsunuz. Böyle de bir Durumu var bu mortalite tablolarının. Yani bunu ben niye açıkladım? Mortalite dediğimiz şey ülkelerin ölüm oranları, doğum oranları ve o ülkedeki tüketim alışkanlıkları, ekonomi bunlardan ciddi anlamda etkileniyor. Mesela emeklilik, işte maaş. Çünkü emeklilik olmak demek yani ihtiyacınız olduğu zaman gidip ben bir emekli olayım diyemezsiniz. Ama canınız muz çektiği zaman gidip muzu alabilirsiniz. O yüzden sigorta ve emeklilik denilen hadise ihtiyaç duyduğunuz zaman yaptırabileceğiniz olgular değildir. Dolayısıyla bunlar 8. evin konularında arasındadır arkadaşlar. Ve sizler bunlara ihtiyaç duymadan önce yaptırmanız gereken konulardandır. Ve bu astroloji zaten tamamen ekonomiyle çok alakalı biliyorsunuz. Finansal yani astrolojinin ortaya çıkışı iklimin insan üzerindeki etkileri, mevsimlerin oluşması. Çünkü tohuma ekiyorsunuz, biçiyorsunuz, gıda oluyor ve siz ne yapacaksınız? Hayatta kalmanız için o gıdaya ihtiyacınız var, paraya ihtiyacınız var. O ekeceksiniz, biçeceksiniz, satacaksınız, para kazanacaksınız. Bunların hepsi astrolojik döngülerle yapılıyor. Şimdi sen bunu... Ee, bu ekim biçimi buna göre yapmazsan e, yok miladi takvime göre yaparsan geçmiş olsun. Ondan sonra ne olacak? Yazın ekilecek şeyi kışın ekersen bitecek mi? Bitmeyecek. Türkü söyleyeceksin. Ekin ektim çöllere, yoldurmadım ellere. <gülüyor> Çöle ekin ekmek gibi olacak. Çöle niye ekin ekmiyorsun? Bitmeyecek. Neden? Çünkü o çöl nasıl oluştu? Astronomik Durumlarla oluştu. O astronomik durum astrolojinin konusu. Evet. Şimdi bu kadar böyle olayı çok böyle genişletip de kafanızda artmadan 8. evin konularına gelelim. 8. evde dedik ki ölüm evi, akrebin evi aynı zamanda miras, aynı zamanda nafaka. Ve Satürn'ün arkadaşlar mesela geçtiği dönemlerde, mesela şu dönemde transit yaptığında mesela tehlike durumda hangi burçlar var mesela? Birazcık ondan söyleyeyim. Mesela yükselen aslanlar. Yükselen aslanların 8. evlerinde balık olur ve o Satürn balık burcuna geçecek yakında. Ve balık burcundan geçerken o balık içerisindeyken retro yaptığı zaman çok dikkat edilmesi gereken zamanlar. Çünkü en çok intihar vakkalarının oluşabileceği zamanlardandır. Ve aynı zamanda da bu dönemlerde doğanlarda atalarının, anne babalarının ya da daha başka atalarının intihar ettikleri gözlemlenebilir. Ve onların intihar etmeleri evrensel anlamda bir günah, bir suç olduğu için çünkü Allah'ın verdiği canı ne yapıyorsun? İade etmiş oluyorsun. Yani ben iade ediyorum gibi şey yapıyor. Ve e, o zaman bir e, evrensel yasa çiğneniyor ve o evrensel yasa, yasadan ötürü de yani nedir o evrensel yasa? Ruhun tekamülünün önüne set gelme gibi bir yanlış içerisine giriliyor ve sizden sonrakilerin yani kişi intihar ettiği zaman ondan sonraki nesillerin çocukları, torunları şeklinde e, sülklerinden gelen birilerinin birileri satürn balık da ve e, geri hareketteyken ya da retro ya da kırmızı eski bir pozisyonlarda doğar doğduğu zaman da o kişi hangi evlerde doğduysa o alanda artık e, kendisini intihar ettirecek derecede zorlanan bir hayat yaşar ve o hayatta e, onun da imtihanı olaraktan onu sürdürüp dirayet göstermesi gerekir. Evet e, bu böyleydi. Şimdi birazcık e, bu Satürn'ün 8. evdeki etkileriyle alakalı Stefan Arroyo'ya biraz müracaat edelim. Bakalım Stefan ne diyor bu konuda. Stefan bu dönemde diyor yaşamın e, boyutlarından herhangi birini veya hepsini vurgulayabilir finansal, cinsel, duygusal, psikolojik ve spiritüel 8. ev, Plüto ve Akrep burcu ile ilişkili olduğu için eski yaşam modellerine sona erdirmek ve bu dönem tamamlandığında aşırı istek veya bağlılıkları bırakma yoluyla bir çeşit yeniden doğum deneyimlemek zamanıdır demiş Stefan. Şimdi burada en önemli nokta ne biliyor musunuz? Bir şeyi bırakmak. İnsan neyi bırakamaz biliyor musunuz? Bağımlılıklarını bırakamaz. Bağımlı olduğu şeyler vardır bu hayatta. Bağlı olduklarınız vardır bir de bağımlı olduğunuz şeyler vardır. Şimdi biz akrepleri ayırırken üç parçaya ayırırız. Güvercin akrepler, kartal akrepler, sürüngen akrepler şeklinde. İşte bir akrepte sürüngenlik varsa onunla bağımlılık duyguları biraz fazladır. Bir de buna Neptünyen balık eklendiğinde bağımlılıklar hat çıkar ve bağımlılıklardan ne zaman geri çekilseniz yoksunluk etkisi oluşturur kişide. İşte Burada kişinin o bağımlılık etkilerini bırakması gerektiğini söylüyor ki ne zaman bir şeye bağımlılığından kurtulduğu bir akrep ya da bir akreps enerjisi ki burada 8. ev akrebin konusu zaten o zaman kendisinde tekamül noktasında bazı durumlar ve duygu durumlarında gelişimler ve tekamül yani gelişimler meydana gelir. İşte burada da Stefan'ın aslında vurguladığı aşırı istek ve bağlıkları bırakma yoluyla diyor. Niye? Çünkü Satürn oraya bir gelecek. Annenin memesini bırakamadın? Koparıp atacak. Yeni meme yok. Bitti. İşte içki mi içiyorsun? O içkiyi bırakmak zorunda kalacaksın. Siroz olacaksın. Çünkü yani orada Satürn acımayacak sana. Yani ah canım benim. Gel şunu bırak falan. Sigarayı bırak demeyecek. Seni ne yapacak? Kanser edecek ya da başka bir şey yapacak. Bu şekilde sen onu sıka sıka SSK kanıyla sıka sıka bırakacaksın. SSK deyince tekrar konuya geri gidiyor gibi oluyoruz ama hani bireysel emeklilik falan dedik. Bütün ülkelerin SGK prim SGK'ları da sosyal güvenlik konuları da 8. evin konusudur. Çünkü bir de şöyle bir şey vardır. hani Hep böyle haberlerde duyarsınız. SGK zarar ediyor. SGK zarar SGK'lar zaten bütün dünyada zarar ederler. Çünkü onun amacı kar etmek değil. Sosyal güvenlik kurumudur arası. İnsanları işte bir sistemle herkes çalışır vesaire primini öder. Birisi tedavi olur. Ötekine maaş bağlanır. Mesela 90 kaçtı? 2010 yılında, 2009 yılında 4 çalışan bir Kişiye bakıyordu. Şu anda artık hani bir buçuk çalışan bir kişiye bakar hale filan gelecekti. Ve bunlardan dolayı da işte o SGK'lar zarar ediyor. Ve zarar etmek zorunda. Zaten bu 8. evde de krizlerin evi olarak da bilirsiniz. Şimdi devam ettiğimizde arkadaşlar aşırı istek bağlıklardan kurtulma yolu dedik. Buraya yani kurtulma yolu değil. Oraya satürn geldiği zaman sıka sıkı kurtulacaksın diyor. Ve bir çeşit yeniden doğum. Hangi Yeniden doğum ne demek? Ya Öldüğünde yeniden mi doğuyor? Hayır. Ölmeden önce ölmek diyor. Oso. Osocular var biliyorsunuz. Oso öyle diyor. Bir tane kitabı var. Ölmeden önce ölmek. Yani ego'nun ölümü. Ego'nun ölümünü Ego. Aslında var ya şimdi bir başlasam ben size ego'yu anlatmaya. Ego'nun ölümü nedir? Ego varlığını geçmişten alır. Geçmişiniz olmasaydı siz kimdiniz? Şeklinde bir ego var. Ve siz bu egoyu ne kadar geçmişle, ne kadar e, oradaki duygulanımlarla beslerseniz ego orada dirayet gösterecektir. Ve bu ego belli bir müddet sonra artık size hizmet etmeyecek. Ve o ego size hizmet etmediğinde özellikle hayattaki gitmeniz gereken, gelişim safhası göstermeniz gereken, tekamül etmeniz gereken alana muhalefet eden salak bir egonuz varsa... Kibirli bir egonuz varsa ne olacak biliyor musunuz? Bir Çin sözü ne demiş? Göte giren şemsiye açılmaz. <gülüyor> yani aynen öyle bir durum oluyor. Ondan sonra Allah niye böyle oluyor? İşte şunlar ters gidiyor. İşte ben şöyle mi oldu böyle mi oldu? Evet şey şeyler ters gider. Niye? Çünkü orada sizin egonuz hayatın sizi sevk etmeye göndermek istediği yere hizmet etmezse bir de o egonun üzerine kültürel ego eklediyseniz işte gelenekler, görenekler, işte şunlar doğru, bunlar yanlış, bu inancıma uymuyor, bu doğru, bu kötü, bu fena, bu şey olmaz. Seni hayat bu ekosistemin içerisinde bir yere kanalize ediyor ve senden bazı enerjilerin açığa çıkması gerekiyor ki bu hayata hizmet edesin. İşte sen bunu yapmadığın zaman, o zaman o ego sana hizmet etmiyor. Bir müddet sonra artık diyorsun ki, atıyorsun şapkayı yere bak, şap atıyorsun, sonra ne oluyor biliyor musun? Hani diyorsun ki sıfırladım, geçmiş yok. Karşıma diyorsun. Ne çıkarsa kabulümdür. Tevekkül ediyorum. Tevekkülün tavanı. Kendimi diyorsun. Kabule açtım. Böyle şeyler yapıyorsun falan. Kendini kabule açıyorsun. Kendini kabule açmanın saf, en net safasını yaşıyorsun ve orada artık anda kalmaya başlıyor. Zihin çalışma Zihin çalışma hızı anda kalmaya başladıkça da ego anda barınamayınca orada vesveseden de uzak oluyorsun. Ondan sonra böyle sükutlu bir şey. Evet sanki böyle bir dünyadan vazgeçmiş gibi oluyorsun. Zaten bu tasavvufçuların nefsin teskiyesi nefsin terbiyesi dedikleri olay bu. Bu terbiye böyle biraz karabiber, biraz süt, biraz yoğurt falan şeklinde olmuyor. Terbiye böyle bir şey arkadaşlar. Evet e, yani bunları bakın öyle her yerde bulabileceğiniz şeyler değil. Burada hem sohbet havasında size neler neler anlatıyoruz. Neler neler maydanozlu köfteler. Evet Devam ettiğimizde de arkadaşlar yani burada egonun ölümünden bahsediyor Stefan. Şimdi her tarafta astroloji kitapları vardır ama astroloji kitabı böyle alıp dümdüz okuyamazsınız. Yani sizin o astroloji kitabını anlamanız için e, leveli sizden daha yüksek birinin size onu anlatması lazım. O yüzden bizim astroloji eğitimlerimiz müthiştir, çok güzeldir. Tavsiye ederim ve e, katılmak isterseniz mutlaka eee 0500 kök 3 20 90 444 telefonumuzdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Aynı zamanda astroarif.com adresimizden detaylı başka bilgilere de ulaşabilirsiniz. Evet, reklamlara geçtik ve devam ettik. E, nereye geldik? Dedi ki isteklerinizi disiplin altına almak ve duygusal bağlıklarınızı ve bağımlılıklarınızı daha doğrusu yapılandırmak gene genellikle ya zihinsel karmaşa baskısı yoluyla sizi bazı gerçeklerle yüzleşmeye zorlayan şartlara ya da isteklerinizin ne kadar dallanıp budaklandığına finansal, bakın finansal, cinsel, duygusal, ökült ve spiritüel güçlerinizi nasıl kullanmakta olduğunuzu fark etmeniz de gerçekleşir. Bu çok önemli. Çünkü bu sekizinci ev ökültten, maji majibüyü falan filan yani. O tarz işler, spiritüel konuların kendi bireysel bilinçaltınızın konusudur. 8. ev. Bakın astrolojide arkadaşlar iki tane bilinçaltı evi vardır. Tamam mı? Bunun yeri gelmişken size anlatayım. Bugün bol kepçe anlatıyoruz. Ee, 8. ev sizin şahsi bilinçaltınızdır. Bireysel bilinçaltınızdır. 12. eve de bilinçaltı diyorlar hocam. O nedir hocam? Arkadaşım 12. bilinçaltı değil. 12. bilinç dışı. Yani Freud'un kitaplarını çevirirken bilinç dışına da bilinçaltı demişler. Bilinçaltına da bilinçaltı demişler. Karışmış. Öyle değil. Bilinç dışıyla zaten bilim ilgilenmiyor. İşine gelmiyor. Çünkü bilinç dışına girdiğin zaman işin içine melekler, kuvveler, tanrı, yaratıcı bu tarz konular giriyor. Dolayısıyla astrolojideki 12. eve kolektif zihin diyor. Kolektif zihnin ne olduğunu bilen var mı? Yok. Kolektif ne anasını satayım. Hani kolektiften kastın ne? Neyi ifade ediyorsun? Bunu anlatmaları lazım. Yani başka bir tabirle senin bireysel bilinçaltınla evrenin bilinçaltı ne aynı değil. Tamam mı? Aynı değil. Evren de hani evren de bestene şey evrende buradan da onu se selamlayalım. Evren yaratıcının kendisini bazen ifade ettiğinde bazen sistemin içinde ifade eder, bazen de sistemin dışında ifade eder. Bazen senin göze gören gözün, duyan kulağın olur yaratıcı. Bazen kişiyle kalbi arasına giren olur yaratıcı. Ve yaratıcının bu vasıflarını kendine anlattığı durumları biz nereden biliyoruz arkadaşlar? Kur'an'daki ayetlerden. Yaratıcı kendisini anlattığı tasvirlerden biliyoruz. Ve 12. evin konusu bu. Ama şimdi oraya girmeyeceğiz. Oraya 12. eve geldiğimizde gireceğiz. Belki geliriz. Belki gelemeyiz. Artık orasını Allah bilir. Ama 8. evde burada bireysel bilinçaltı olduğunda asla ama asla unutmayın. Bilinçaltı derken evrenin bilinçaltı değil. Bu yüzden de bu büyü, maji, işte bilinçaltı konuları, teta healing, ondan sonra işte access bars vesaire gibi bir takım işte bilinçaltı dillere vesaireler sizin şahsi bilinçaltınızla alakalıdır. Ama rüya konusu mesela hem sizin şahsi bilinçaltınızla alakalıdır, şahsi bilinçaltınızdan, 8. evden 12'ye açılan kapıdır orası. Dolayısıyla da o e, rüyaların ilahi boyutta olanları, evrenin size verdiği mesajlarla ilgili kısımlar 12. evin konularına daha çok girer. Birçok kişi bu dönemi yani Satürn 8. evden geçtiği bu dönemin sebebini bir türlü belirleyemedikleri için derin ıstırap zamanı olarak da deneyimliyorlar. Neden? Çünkü krizlerin evi. Neden? Duygusal ve egonun ölümü vesaire gibi konular gerçekten zor konular. Hatta bazı insanlar istek ve bağlılıklarının rafine edildiği ve yaşamın derin enerjilerine olan farkındalıklarının uyandığı bir cehennemden veya işkence yerinden geçiyormuş gibi hissettiklerini tarif ederler. Çünkü burada o ego öyle benim anlattığım gibi kolayca ölmüyor arkadaşlar. Kimse o egosundan vazgeçmiyor. Dünyadan vazgeçmesi gerekiyor adam. Dünyadan geçmesi gerekiyor ya. Yani şunu iyi bileceksin arkadaşım. Çıplak geldin çıplak öleceksin. Öbür dünyaya bir gram bir şey götürmeyeceksin. Götüremeyeceksin. O yüzden iyi yaşa, güzel yaşa, erdemli yaşa. İşte dolayısıyla da Hissettikleri gibi tarif ederler diyor. Kısaca yani orada cehennemden geçer gibi işkenceye tarif. Çünkü benliğin gidecek yani. Benlik derken ego ve sen egon değilsin. Kafanızdaki düşüncelerinin, düşüncelerinizin arkadaşlar en fazla %30'u size ait biliyor musunuz? Geri kalanı işte kolektiften gelen bilgiler var. Meleki kuvveler var. Ondan sonra işte şeytanın vesvesesi var. Ondan sonra daha ne diyeyim ben size? burcunuzdan kaynaklı enerjiler var. %30'u belki size ait. Siz zannediyorsunuz? Ben düşündüm. Ha, öyle değil. <gülüyor> Senin oradaki bir alanın açık merkürün kovada mesela geliyor sana güldür güldür bilgi. Halbuki öyle değil. O bilgisiyen bulmadı. Sana gönderildi onlar. Gibi. Düşünebilirsiniz. Burada arkadaşlar işte bu dönem gerçekten kişi için çok ciddi anlamda gülerek anlattığıma bakmayın. İşkenceli bir dönem. Tamam mı? Bu şekilde tarif ediyorlar. Kısaca yaşamın genellikle göz ardı edilen veya ihmal edilen esas deneyimlerinin uç noktalarıyla yüzleşme zamanıdır. Pek çok kişi bu dönem esnasında ruhsal yaşam, ölüm ötesi ve ölümün kendisine ait temel gerçeklerle meşgul görünürler. Burada dikkat etmek gereken bir nokta daha var. Hani egonun ölmesi falan filan de kibarlaştırdık ama öyle değil. Gerçekten de insan ölebilir. Sekizince bildiğiniz fiziksel ölümü de anlatır. Ölümün amansız yüzüyle daha gerçekçi olarak yüzleşmek zamandır ve ölümün kaçınılmazlığının farkına varmak insanların enerjilerini emlak, servet ve miras konularını düzenlemeye sevk etmelerine sebep olur. Bu dönemde diğer finansal konularda önem kazanmakla birlikte daha sık rastlanan unsur kişinin kendisini korumaya çalışması ve genellikle mümkün olan en derin seviyede bir çeşitli ruh güvenliği oluşturmasıdır. Şimdi Başından beri sigortaydı, nafakaydı vesaire gibi konulardan bahsettik ya. Bu şekilde sigortalarda kişi kendisini en derin seviyede güvenlikli altına alıyor. Mesela e, hayat sigortalarında şöyle bir şey vardır. Yani e, gidersiniz adama işte anlatırsınız. İşte adam bir gün bir tane <gülüyor> müşteri bana dedi ki şimdi dedi ben öleceğim. Sonra dedi bu parada benim karıya kalacak. Yok dedi öyle şey olmaz dedi. <gülüyor> Halbuki sen öldükten sonra senden sonrakilerin ele güne muhtaç olmaması için yapılan bir eylemdir. İşte bu ruh güvenliği dediğimiz kavram aslında sonraki nesil de şey yapıyor. İşte burada arkadaşlar hani mal canın yongasıdır hesabı. Sigorta vesaire gibi konularda kendisinin burada finanse edemeyeceği olgular vardır insanlar. Mesela ticari sigortalar var. Yani adam bir üretim yapıyor ve üretimde tahsilat yapacak. Tahsilatı yapmamazsa batma durumu var. O yüzden alacaklarını bile sigortalattırabiliyor. Mesela yani böyle sigortalar bile var. Aynı zamanda arkadaşlar bu 8. ev kişinin cinsel yaşamının önemini ve cinsel enerjilerinin ne şekilde yönlendirildiğini fark etme dönemidir. Kendi cinselliğine barışmak zorunda kaldığı ya da tanışmak zorunda kaldığı diyelim. Bazı vakkalarda adeta cinsel bir hüsran dönemi olarak yaşanır ve böylece kişiyi daha disiplinli olmaya zorlar. Burada da disiplinli olmaya zorlardan kasıt aşırılıklarla alakalı durumların kısılması anlamında de burada böyle de düşünebilir. Diğer vakkalarda ise kişiyi iyileştirme amacıyla veya Yapıcı amaçta kullanılmadığı sürece yapıcı amaçta cinsellik nasıl kullanılır belli. Sevgilim vardır, eşim vardır gibi. Bir de işin farklı boyutları vardır. Şimdi burada onlara girmeyelim. Sonra burada artı 18 yayına girecek. Ama artı 18'e girmeden böyle kibar kibar anlatalım. Diğer vakalarda ise kişiyi iyileştirme amacıyla veya yapıcı amaçla kullanılmadığı sürece cinsel gücün kendi içinde saklanmasının öneminin farkına vararak daha önce ilgilendiği tarzdaki cinsel çıkışlarla veya aktivitelerle bilinçli olarak son vermesi gerektiği. Yani aşırılık arkadaşlar. Fuhşiyat yani. Fuhşiyat fuhuştan geliyor ama fuş sizin anladığınız anlamda değil. Fuhşiyat aşırılık demektir. Tamam mı? Aynı zamanda çok sayıda insanın ökül çalışmalar, bu büyümacı vesaire gibi simyterel çalışmalar veya çeşitli araştırmalarla yoğun olarak ilgilendiği bir dönem. Yani bu dönemde bu işlere merak sarılıyor vatandaş. Neden? Bana büyümü yapıldı. Hacımı üfledi. Hocamı üfledi. Bilmem ne mi üfledi. Şöyle mi yaptı? Böyle mi yaptı? Ben o o bana şunu halbuki sen kafanda neler büyütüp kendine neler yapıyorsun o dönemde de senin haberin yok. O da ayrı bir konu. Bana göre bu dönemin diyor Stefan'a göre daha doğrusu anahtarlarından birinde 8 ve 9. evden itibaren 12. Ev olduğunu anlamakla elde edilir diyor. Burada da vurgulanan nokta nasıl 7. evden 8. eve geçiş esnasında bazı durumların bir başlangıcı oluyorsa 8'de 9'da burada oluyor. Çünkü senin burada yaşadığın o batış o derin nokta kendi bilgini artırmak için kendi bilgini geliştirmek için senin kendini zorlaman gereken bir seviye oluyor. Çünkü 8. ev bittikten sonra 9. evde artık bilgi edinmen gerekiyor. Artık cehalete, cahilliğe son. Kendi ilkokul bilgilerini artık üst düzey bir seviyeye getirmen gerekiyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla da bu neticeden sonra arkadaşlar yaşam ideallerinizi daha ileri seviyede yeniden belirlemek için gereken neşe ya da ıstırap yoluyla dönüşüm deneyinlemeniz şeklinde bu durum ortaya çıkıyor. Ne diyor? Mevlana ya da Şems artık hangisi dediyse nar olmadan nur olmaz diyor değil mi? Nar olmadan nur olmaz. Ne demek nar? Nar nedir arkadaşlar? Yanarsın. Ne diyor yine şey, şey ya da Mevlana? Hamdım, yandım, piştim. Hamdım, yandım, piştim. Yani pişiyorsun. Niye? Acı olmadan tatlı ulaşamıyor. Çünkü biz dualite denilen bir kavram içerisinde yaşıyoruz. Dualite ne demek? İkilik demek. Yani siyah olmadan beyaz oluşamıyor. Beyaz olmadan siyah oluşamıyor. Bir şeyin zıttını yok ederseniz onun zıttındaki durum da yok olur. Tamam mı? Bir şeyle ne kadar zıtlaşırsanız o alandaki çekim ve itim gücü de o kadar artar. Buna bazı eski adamlar makusen mütenasiptir diye bir kelime kullanır. Makusen mütenasip çok enteresandır. Mıknatısın itme çekme kuvvetiyle alakalıdır. Ve bir şey dualitede var olabilmesi için o dual, dual karşılığının makusen mütenasip olması lazımdır. Nasıl mıknatısı ondan kurtarırsan mıknatısın çekme özelliğinin artık senin için bir şey ifade etmeyeceği gibi Dualite dediğimiz kavramda da böyle durumlar var. 8. eve girdik. Bakın size neler anlattık. Şimdi arkadaşlar bu 8. ev mevzusu böyle. Kanalıma abone olduğunuz için, beğen butonuna bastığınız için, videomu paylaştığınız için. Ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki bölümde yine 9. evi eve evi ele almaya devam edebiliriz. Etmeye edebiliriz. Ee, artık sizin e, videoları paylaşmanıza, beğenmenize göre... Duruma göre devam edeceğiz. Satürn'den sıkıldıysak yeter deriz. Jüpiter'e geçeriz. Merkür'e geçeriz. Gezegenler bitmez. Sabit yıldızlara geçeriz. Geçeriz de geçeriz. 14 Aralık'ta başlayacak bu eğitime hepinizi davet ediyorum. Bekliyorum. Zoom üzerinden online gerçekleşecek. Ayrıca danışmanlık almak isterseniz de astroarif.com adresimizden bizimle de temasa geçebilirsiniz. Sonraki bölümlerde Görüşmek üzere değerli arkadaşlar.